Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları Temmuz sonunda Boğa burcunda büyük bir kavuşum yaşadık. Bu kavuşum tabii ki sizin haritanızın da köşe noktalarını etkilemiş olduğu için büyük dönüşümler, büyük kararlar, dipten gelen düzen değişimleri içerisinde oldunuz. Aslında bu etki Ağustos ortalarına kadar da devam ediyor olacak. Dilerseniz Ağustos ayı gündemine bir göz atalım. Öncelikle kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Şimdi bakalım Ağustos ayında siz sevgili kova burçları neler bekliyor? Hemen 2 Ağustos tarihinde Mars-Uranüs kavuşumu yaşanacak 18 derece boğa burcunda. Aslında bu kavuşum... Temmuz sonunda yaklaşan Uranüs ve Kuzey ay düğümüne eşlik eden bir kavuşum. Yani birbirinden bağımsız ve münferit şeylerden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla 4. ev alanında yaşamış olduğunuz o kadersel dönüşüm, değişim, dipten gelen, kökten gelen değişim her neyse bunun biraz daha hızlanacağı bir süreç var Ağustos başlangıcında. Belki bir taşınma, belki bir yer değişimi, ailede yaşanan ekstrem bir durum. Evlilikle alakalı meseleler, aile büyükleriyle alakalı meseleler veyahut kök inançlarınızla özellikle genetik karmanızla, genetiğinizle aileden getirmiş olduğunuz inançlarınızla alakalı çok ani bir değişim veya bir özgürleşme sürecini tetikliyor olacaktır. 4 Ağustos tarihinde Merkürün Başak Burcu transiti başlıyor. Merkürün Başak Burcuna geçmesiyle beraber biraz daha zihnimiz 8. ev konularına fokuslanacak. Yani parasal konular, krizler, özellikle bir miras meselesi varsa kova burçlarının toplu alacakları, verecekleri çözülmesi beklenen durumlar varsa Ağustos ayında sanki bunlarla alakalı bir hareketlilik de olabilir. Yani bir ev almak, yatırım yapmak, bir kredi çekmek veya aileden kalan bir mirası değerlendirmek gibi. 7 Ağustos'a geldiğimizde Mars-Satürn karesi kesinleşiyor. Mars 22 derece boğa burcundayken Satürn'de 22 derece kova burcunda. Yine 1. ev yine 4. ev yine diplerde e, yoğun etkiler var. Mars haritanın dibindeyken aile içerisinde bazen çatışmalar e, bazen ayak kuyduramadığınız hızlı değişimler olabilir. Aslında burada kısıtlayıcı faktörün biraz siz olduğunuzu söyleyebilirim. Yani bir değişimin gerçekleşmesi gerekiyorsa illa planladığınız şekilde olmayabilir. Ee, engeller koymayı, koymayın yani blokajlar getirmeyin böyle olmaz şu şekilde olmaz şimdi olmaz gibi çünkü bazı durumlar kaderseldir ve kaçınılmazdır sizde sanki böyle bir durumla yüzleşiyor gibi gözüküyorsunuz çok fazla risk almak istemiyorsunuz ama hayat bazen de bizi bilmediğimiz sulara sevk ediyor. Evet 9 Ağustos tarihinde Venüs Plüto karşıtlığı aktif olacak. Venüs 26 derece yengeç burcundayken Plüto da 26 derece olak burcunda. Bu da 12. ev ve 6. evi tetikliyor. Özellikle sağlık konusunda dikkatli olması gerekiyor sevgili kova burçları. Biraz aşırı keyfe keder şeyler yapabilirsiniz yani. Aşırı yemek, içmek, zevke düşkünlük, belki alkol tüketimi vesaire gibi. Bunlar sağlığınızda ufak da olsa hassasiyetlere yol açabilir. Bununla beraber geçmiş aşklar, geçmişteki meseleler, kaybettiğinizi düşündüğünüz aşklar, paralar, gündemlerle alakalı da biraz zihniniz meşgul olacak gibi gözükmekte. 11 Ağustos tarihinde Güneş Uranüs karesi kesinleşiyor. Güneş 18 derece aslan burcundayken Uranüs de 18 derece boğa burcunda. Aslında bu yine 2 Ağustos'taki hem de Temmuz sonundaki kavuşumu tetikleyen bir görünüm. Güneşin de buraya kare görünüm yapması artık enerjilerin biraz daha sertleştiğini, yoğunlaştığını göstermekte. Güneşin burada sizin 7. evinizde olması... Uranüsün 4. elinizde ilerleyişi özellikle evli olan kova burçlarını çok fazla etkileyecek diyebiliriz. Evlilikle alakalı sorgulamalar, ani gelişen ailevi durumlar, e, keza yine bir yer değişimi, belki bir taşınma, belki evlilik veya boşanma gibi gündemler veya eşiniz veyahut aileniz arasında kalma durumlarını tetikleyebilir. E, biraz evlilik içerisinde yani bu evliliğin sorumluluğunun size ağır gelmeye başladı bir süreç olabilir gibi gözüküyor sevgili kova burçları. 12 Ağustos tarihinde burcunuzda bir dolunay var. 19 derece kova burcunda meydana gelecek ve yine farkındaysanız hem güneş uranüs karesini hem de bu kavuşumu yani tetikliyor. Benzer derecelerde yakın derecelerde kavuşum sayılabilecek orplarda kare veya karşıt görünüm yapmakta. Birinci evinizde meydana gelen bu dolunayla beraber aslında bütün köşe noktalarınız tutulmuşken şunu fark ediyorsunuz. Ben bu hayattan ne istiyorum? Bu evlilik benim için uygun mu? Bu ev benim için uygun mu? Ailem bana ne kadar destek oluyor veya benim ne kadar yanımdalar? Bu gerçeklikler sizi biraz zorlayabilir ve artık kendinizi ön plana alarak gerek eşiniz, dostunuz, gerek aile büyüklerinizi bir kenara alıp e, sert kararlar alabilirsiniz. Sevgili kova burçları yani artık biraz kendimden yana olmak istiyorum. Biraz e, bunun bir bedeli varsa da bu bedeli ödemeye niyetliyim diyeceğiniz etkileşimler mevcut gibi gözükmekte. 15 ila 18 Ağustos arasında e, güzel etkileşimler var aslında. Ağustos ayının en keyifli süreçleri diyebiliriz. E, burada şanslı üçgenler, destekleyici görünümler var. E, öncelikle Mars ve Plüto arasında bir üçgen açımız var. Akabinde Merkür ve Uranüs arasında ve son olarak da Venüs, Jüpiter arasında çok güzel görünümler var. Burada işte özellikle o aile hayatı yaşadığınız yer çözülemeyen miras, ev alacak verecek ne konu varsa bunları alternatif çözüm yolları bulabileceksiniz. Belki aileden bir destek göreceksiniz. Belki ekstra kazançlar elde edeceksiniz veya bir miras meselesi çözülecek. Yani aslında burada görünmeyen bir ilahi elin size yardım etmesiyle beraber sorunların üstesinden gelebileceksiniz veya sorunlara karşı bakış açınızı geliştirip değiştirebileceksiniz sevgili kova burçlarım. Evet 20 Ağustos tarihine geldiğimizde çok önemli bir transitimiz var. E, Mars'ın İkizler Burcu transiti. Neden önemli diyorum? Aslında Mars İkizler Burcu'nda her sene ilerliyor. Ama biliyorsunuz e, Mars ve Venüs her sene retro hareket yapmıyor arkadaşlar. Ve bu senede Mars retro hareket yapacak. Hem de İkizler Burcu'nda ve yıl sonuna kadar Ağustos sonundan yıl sonuna kadar Mars İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Gerçekten e, çok değişik bir deneyim olacak hepimiz için. Çünkü biliyorsunuz Mars öfke, hararet ve cesaret gezegenidir. İkizler Burcu'nda özellikle sözlü diyaloglarda bir takım hararetlenmeleri de beraberinde getirecektir. İkizler Burcu sizin haritanızın 5. evini yönetiyor. Demek ki özellikle çocuklar, aşk hayatınız, yaratıcı girişimleriniz, bununla beraber eğlence anlayışınız... Aynı zamanda ürettiğiniz, tasarladığınız konularda yani biraz bir şeyler üretme noktasında çok hırsız olabilirsiniz. Çocuklarınızla bazen agresif e, diyaloglarda bulunabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. E, eğer bekarsanız çok hızlı ilişkiler yaşayabilirsiniz veya mevcuttaki ilişkinizi bir anda kestirip atmak, dürtüsel ilişkiler yaşamak, biraz daha cinsellik odaklı bağlantılar kurmak şeklinde de tezahür edebilir. Aynı zamanda 5. ev bizim spekülatif yatırımlarımız. Bazı durumlarda kumar, e, borsa gibi, kumar gibi e, hem eğlence hem de risk almış olduğumuz yatırımlarda Dolayısıyla bu alanlara da meyil etmeniz mümkün. Bu konuda dikkatli olması gereken bir süreç olacaktır. Yıl sonuna kadar ki süreç çok hızlı, çok hareketli olabilirsiniz ama 2023'te bedel ödememek adına biraz daha temkinli olmakta da fayda olacaktır. 23 Ağustos tarihinde Merkür ve Plüto arasında güzel bir üçgen var. Merkür 26 derece başak burcunda, Plüto ise 26 derece oğlak burcunda. Burada 12. ve aynı zamanda. 8. ev aktif yani biraz daha mistik konular, spiritel bilgiler, geçmiş ve bilinçaltı ile alakalı çalışmalar yapmak adına da uygun bir süreç olacaktır. 23 Ağustos tarihine geldiğimizde güneşin başak burcu transiti başlıyor ve önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz daha ziyade parasal konular, miraslar, krizleri çözmek, destek olmak, destek göstermek gibi temalar üzerine odaklanıyor olacaktır ve biraz daha derinleşmek biraz daha derin bilgiler ulaşmak ihtiyacı içerisinde de hissedebilirsiniz. 26 Ağustos'ta Merkürün Terazi Burcu geçişi başlayacak. Merkürün Terazi Burcu geçişiyle beraber yeni eğitimler, yeni vizyonlar, yeni bakış açıları belki sosyal medya ile alakalı konular, haberleşme, iletişim trafiklerinin aktif hale gelmesi gibi durumlar süreçte özellikle Eylül ayının önemli bir gündeminde. Yer ediniyor olacak e, sevgili kova burçları. 27 Ağustos'a geldiğimizde Başak Burcu'nda bir yeni ay var. 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek ve yine sizin 8. evinizde. Yani burada sanki ekstra bir kazanç elde etmek, ekstra bir destek görmek veya bir borç altına girmek, krizli veya zorlu bir meseleyi çözüme kavuşturmak için yeni bir bakış açısı elde etmek gibi gündemler e, oldukça aktif gözükmekte. Ay sonuna geldiğimizde ise 28 Ağustos tarihinde Venüs-Satürn karesi kesinleşiyor. Venüs 20 derece aslan burcundayken Satürn de 20 derece kova burcunda bulunacak. Ee, burada 1. E, ev ve 7. ev ikili ilişkiler. Özellikle ikili ilişkilerde aslında partneriniz belki uyumlu, ılımlı bir tavır sergiliyor olsa da siz uzun zaman önce biraz daha sert, biraz daha dominant, biraz daha keskin olmayı öğrendiniz. Aslında hayat sizi olgunlaştırdı sevgili kova burçları ve burada ilişkinin zorluğu, ilişkinin sorumluluğu, sorumluluk duygusunun size ağır gelmesi gibi temalar biraz ikili ilişkilerde sıkıntılar yaratabilir gibi gözükmekte ay sonu itibariyle sevgili kova burçları.